Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben, benim? Bir gün kızsam bana alsan başını yüz bin yıllık yere gitsen dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi?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 Kuşlar gibi tuzağa gitme demedin mi? Demedin mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim demedin mi? Demedin mi yolunu vururlar senin? Demedin mi soğuturlar seni?